Hayatımız Arapça YouTube kanalında Arti Arapik e, haber başlıklarını bizler için okumaya başlıyoruz. Birinci haberimiz e, Cezayir'den. Bugün korona rahatsızlığı, bulaşıcı hastalığı dünyayı sarıp sarmalayan ve tedirgin eden, dehşete düşüren hastalıkla ilgili haber başlıklarına sunacağım. Tu'afi evvelu evvela musabin. Tu'afi evvelu musabin. <tüafi> evvelu musabin> ee, ilk hasta iyileşti diyor. Musab musibete uğrayan, hastalığa yakalanan bir firos korona, korona virüsüne yakalanan ilk kişi hangi korona el britani Britanya ya mutasyonda mutasyona uğramış Britanya eee İngiliz korona virüsüne yakalanan ilk hasta ne yaptı? Cezayir'de sıhhatine kavuştu. Şifa buldu diyor. Bir diğer haberimiz arkadaşlar Maghrib'den, İslam ülkelerine haber başlıklarını siz için derliyoruz. El-Maghribu, Maghrib yuseccülü, tescil ediyor, kaydediyor. Erba'u -um mi'e ve sitte isabetin dört yüz on altı ve 7 vafayatin ve, -ve, -yed -ve yedi vefat cedidetin yedi yeni yedi, -yedi, -yedi, -yedi, -yedi vefat bir virüs korona. Korona virüsü ile ilgili yedi Yeni vefat ve 416 vaka e, ilan etti ne zaman vezerre sahil magğ 7 cumartesi günü Mağrib Sağlık Bakanlığı ilan etti duyurdu testcil ilearba basitte aş isabetin cedi ilein 416 vaka yeni vaka bir filooz Corona Corona virüsü ile ilgili Yeni e, 416 vaka tescilini duyurdu. Cumartesi günü. E, Nuzule min 480 mi e ems. Dün 480 olan sayı neye inmiş? 416 inmiş. Mimme yerfavl adedil icmeli. E, genel sayı ne yapıyor? Yükseltiyor i̇l isabiyat vakalara fil bilad ülkede ile hangi sayıya? Arba'un ve selase elfin ve arba'un ve vakaya ne yapıyor? Bu şeyi yükseltiyor sayı. Bir diğer haber başlığımız sevgili arkadaşlar. E, Mısır'dan. Mısır Mısır, tüseccilü, Mısır kaydediyor, tescil ediyor, tespit ediyor. Hamsüm-i'e ve ve seman-i'ne. ve 588 vaka ve ve ve 49 vefat. Cedîdetin bir virüs korona. Korona virüsü ile ilgili yeni 49 vefat ve 588 vaka tescil etti Mısır diyor. Eğlenet ve zeyretü sıhhatil Mısriyyeti septi. Cumartesi günü Mısır Sağlık Bakanlığı duyurdu. Tescil kamsü müeve semani ve semanine haletin isabetin cedidetin bir virus korona. Korona virüsü ile ilgili 588 yeni vaka durumunu ve 49 vefat ve 49 vefat tespit edildiğini duyurdu. Yani tespit edildiğini duyuruyor Sağlık Bakanlığı. Ve zâlike ve bu muqabil 601 isabetin ve 49 vefat أمس cuma. Cuma günü ise yani bir gün önce 49 vefat ve 601 vaka olmasa karşın e, vefat sayısında herhangi bir değişiklik yok ama e, vaka sayısında yani vefat sayısı aynı olmasına rağmen vaka sayısında işte 20 küsür ve 10 küsür bir düşme var. Evet Fransa'dan bir haber. Fransa 180 vefatın 186 vefat ve 3.000.000 ve bir virüsü ile ilgili vaka yeni vaka ve 186 vefat Fransa'dan geliyor bu haber. Eğlene ve zâretü sah Fransa Fransa Sağlık Bakanlığı duyurdu. Antescin 186 vefat, 186 vefat ve 320.996 إصابة جديدة ve, ve, ve, ve, ve 23.996 vaka e, yeni vaka, cedidetin bir virüs corona, koronavirüsü ile ilgili yeni 23.996 vaka ve 186 vefatı ne yaptı? Son 24 saatte taatül ta ahireti diyor. Son 24 saat içinde Fransız Bakanlığı ülkesinde 186 vefat ve 23.996 vaka olduğunu duyurdu diyor. İtalya'dan bir haber başlığı. İtalya meta ve 80 280 vefat ve 18916 isabeti yeni bir korona korona ile ilgili 110 pardon 18916 yeni vaka ve 280 vefat olduğunu İtalya Sağlık Bakanlığı ne yapıyor duyuruyor İtalya Sağlık Bakanlığı ilan etti, duyurdu. Tescil miyete ve semanine haletin vefati, murtabitatin bir virüsüyle Virüsüne bağlı olarak 280 vefat yevmessebti cumartesi günü. Mukabil miyete ve selase Bir gün önce ise e, yani Cuma günü 253 vefata mukabil karşılık Cum Cumartesi günü 280 yani 27 sayı artmış arkadaşlar İtalya'da. evet e, az önce bu haberi okuduk e, İtalya İtalya ve 280 vefat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 şurada Mısır e, şey, Filistin Kültür Bakanı'nın duyurusu var. Vezir-i sekafetil Filistin Kültür Bakanı yu'lini duyurdu isabet yakalandığını, bir korona, korona yakalandığını, yani koronanın kendisine isabet ettiğini duyurdu. Tek kere, e, beyan etti, tevkid etti Vezir-i sekafetil Filistin kültür bakanı Atif Abu Yusuf, Atif Abu Yusuf, Cuma Cumartesi günü isabet ehu yakalandığını bir virüs korona, korona virüsle yakalandığını duyurdu Cuma günü. El-muta el-mustajid -El akabe khalatatihi li ahad -E el-ashkhas Yeni, ya yani mutasyona uğramış bu, mutasyona uğramış korona yakalandığını duyuruyor. Ee, nedir? Ee, bu virüse yakalanmış kişilerle bir araya gelmesinin akabinde bu korona virüsüne yakalandığını ne yaptı? Duyurdu. Bugünlük yayınımız burada sona erdi. Yeni videolarda buluşmak üzere iyi günler.